Merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağımızı merak ediyor musunuz bakalım şöyle koyayım karakterimi bakın arkadaşlar şu şekilde sizinle karakterler yapacağız ben amonkaz emonkaz emonkuz emonkaz bir sürü yani isim konusu çok tartışılıyor <gülüyor> o yüzden yani siz artık nasıl kabul ediyorsunuz emonkaz karakterlerinin yapılışını göstereceğim. Ancak hani dediğim gibi bu tamamen size kalmış. Ben kendim kas karakterini seçtim. Ama siz isterseniz e, farklı karakterler, farklı şekiller seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde bir küpe yapımı. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Bakalım. E, şimdi size göstermek için farklı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bu ürünleri de eğer almak isterseniz dolapta satıyoruz arkadaşlar. Dolaptan temin edebilirsiniz. Dolap uygulamamızdan. Haydi başlayalım. Şimdiki malzemelerimiz arkadaşlar şu şekilde bir küçülen kağıt. Benim bu yarım kalan bir küçülen kağıdım. Ben ziyan olmasını istemedim. Bu kısmını kullanacağım. Bunlar internette, kırtasiyelerde küçülen kağıt diye satılıyor arkadaşlar. Ondan sonra bir taslak. Ben boyutta bir taslak tercih ettim. Bunu çıkartıp sonra da kestim. Ama isterseniz mesela şöyle şunu da kesebilirsiniz. Yani taslaklar tamamen size kalmış. Taslaklarımızın boyutu mesela ne kadarsa... Düşünün, bu yedi kat küçülecek. Mesela bunu yaparsan bu yedi kat küçülecek. Bunu yaparsan bu yedi kat küçülecek. O yüzden taslaklarınızın boyutu bu anlamda önemli. Sonuç için. Şöyle bir sıcak silikon. Makas. Kalem. Ve ben ikinci kurşun kalemle çizmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da bir asetat kalemi kullanacağım. Malzemelerimiz şimdilik bu kadar. Daha sonra da size bunu, bunu fırına vereceğiz arkadaşlar. Fırınlama aşamasında ne kullanmanız gerektiğini de size bildireceğim. Şimdi hadi başlayalım. Asetat kağıdının şu şekilde bir pürüzlü tarafı var bir de pürüzsüz tarafı var. Pürüzlü tarafına çizim yapacağız arkadaşlar. Ben bu tasla buna göre ayarlayacağım. Çünkü ben e, ziyan etmek istemedim kağıdımı. O yüzden buna göre bir çizim yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bunu kaldıralım. bu şekilde arkadaşlar çizdim ben ama şöyle yapacağım şimdi bunu kenara çekeceğim bilmiyorum siz orada nasıl görüyorsunuz şuradaki fazlalığını keseceğim daha rahat çizimimi yapabileyim diye şimdi bunu kullanacağım arkadaşlar bunda da kalın kısmını kullanmayı tercih ediyorum Arkadaşlar şu şekilde şöyle bir çiziminizi yapıyorsunuz daha sonra ihtiyacınız olan güzel boyayan bir kuru kalemleriniz lazım güzel boyayan bir kuru kalem ben şu kuru kalemlerle boyayacağım Hangi renk e, amonkas karakteri yapmanız tamamen size kalmış bir şey mavi yapayım mavi yapmaya karar verdim mavi yapacağım arkadaşlar boyamaya başlayalım Şu şekilde kuru kalemle arkadaşlar boyamaya başlıyoruz biraz şey bırakacağım arkadaşlar yani böyle cam gibi dursun diye böyle bırakacağım daha güzel oldu sanki şimdi bunu çizdik arkadaşlar çizdikten sonra bunun kesme işlemine geçeceğiz şöyle siyah kenarlarından kesiyoruz biraz hassas bir kağıt arkadaşlar bazen böyle fazla götürürseniz çık gibi gidiveriyor bilginiz olsun Ben bazen farklı farklı şeylerle size geliyorum diyorsunuz. Ben bazen yorumları okuyorum işte. Bilara abla yine farklı bir şeyle gelmiş diyorlar. Ben vallahi inanın farklı bir şeyler gördüğüm zaman işte değişik bir şeyler gördüğüm zaman. Hele ki işte benim gibi biliyorum sizler de işte oyunları falan seviyorsunuz. Hani onlarla ilgili bir şey gördüğüm zaman dayanamıyorum arkadaşlar. Bunu inşallah işte diyorum ki Kadir abinize. Ya bunu diyorum illa alalım işte, göstermemiz lazım, görmeleri lazım falan. Hani öyleyim. Gerçekten öyleyim. Yani şu anda da mesela ben bunu ilk gördüğümde ilk önce bir kendim deneme yaptım. Dedim hani ya bir bakayım güzel olursa göstereyim, beğenirsem. Dedim hani arkadaşlarla paylaşayım. Beğenmezsem zaten paylaşmam. Beğendim. Aa dedim, o hoş bir şey bu. Güzelmiş. Dedim ben bunu arkadaşlar aktarmalıyım. Bence bunu dedim arkadaşlar görmeli, bilmeli. Ee, yapmalı. <gülüyor> Dedim. Yani arkadaşlar o yüzden ben çok beğendim. Sizin de e, beğeneceğinizi umuyorum. Şunun şurasını biraz daha şöyle düzelteceğim. Şurayı biraz şöyle. Ne Biraz da görünsün istiyorum. Ama tabii Siyahlar görünmesin derseniz göstermeyin. Bu bazen hoşuma gidiyor. Siyahların görülmesi. Şimdi arkadaşlar bakın. Ay şurayı da boyadım. Şöyle karakterimizi yaptık. Bu küçülen kağıt. Yine başta da söylediğim gibi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Denediniz mi? Denemediniz mi? Çok merak ediyorum. Şimdi bunu ne yapacağız? Eldeki fırınlarımızı 170 dereceye getiriyoruz. Yetişkinlerinden yardım isteyebilirsiniz. Daha sonra bir tepsi, bir korcama, şu şekilde bir folyo kağıt seriyorsunuz. Folyo kağıdın üzerine de şunu şöyle koyuyorsunuz. Bu arkadaşlar fırında ısıya temas ederek 7 kat küçülecek. Ve 7 kat küçüldükten sonra bir plastik haline gelecek ve biz onu kullanacağız. Bunun dümdüz olması lazım plastik haline geldiğinde. Eğer hafif kalkıksa ya da hani ne olmamış işimi garantiye alayım diyorsanız fırından çıkardıktan sonra kalın bir kitabın arasına koyabilirsiniz. Sert bir şeyin altına koyabilirsiniz. Hadi bakalım fırınlayalım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hadi fırına! Arkadaşlar şu şekilde fırından çıkardık. Bunu hemen şimdi bir kitap arasına koyacağız. İyice düzleşmesini sağlayacağız. Şu şekilde kitapla üst üste koydum. En alttaki kitabın arasına koydum arkadaşlar. Fırından çıkarır çıkarmaz. Şimdi onun düzleşmesini bekleyeceğim biraz. Sonra da çıkartacağım kitabın arasına. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu bir plastik. Şöyle yakından da görün. Şu şekilde arkadaşlar. Bu bir plastik oldu böyle. Sert. Duyuyor musunuz? Şu böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu biz e, bir tane aparat'a uygulayacağız. Bakalım nasıl olacak? Ben e, bununla ne yapmayı düşündüm? Ben bunlar rozet yapmayı düşündüm arkadaşlar size. Böyle bir iğnelik. Daha sonra da bir sıcak silikona çakma ihtiyacım var. Bunlar için büyüklerinizden bir yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Önce şöyle silikonu eriteceğim. Benim çakmak kullanmamın sebebi e, tabancam yok şu anlık silikon tabancam kazaya uğradı. Ben o yüzden şöyle çakmak kullanıyorum. Sizin de yoksa sizde çakmak kullanacaksınız. Yetişkinlerden yardım isteyebilirsiniz. Eğer çakmak birde de silikon tabancanız varsa tabii ki silikon tabancası daha iş görecektir. Arkadaşlar şu şekilde bir rozet yaptık. Hamon kas karakteriyle şöyle bir rozet yaptık arkadaşlar. Harika oldu. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Çok tatlı bir rozetimiz oldu. Bunu çantanıza takabilirsiniz. Ee, Çeketinizle takabilirsiniz. İşte bence hoş. Yani her şeyde kullanılabilir. Bana mesela yorumlarda şey sormuşlardı. İşte çantamıza takabilir miyiz? Falan. Evet. Mesela bu tam bir çantalık, tam bir ceketlik, ee, her türlü aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunun şu şekilde küpelerini de yapabilirsiniz. Kızlar ya da ailenizden birine hediye vereceksiniz. Şunlar da daha küçük boydaki küpeleri. Bunun dışında işte gibi kolye, anahtarlık da yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Bunlar tamamen plastik oluyorlar. Kağıt şeklinde değiller. Çok güzel. Ee, tavsiye ederim. Bence denemenizsiniz. Deneyince de bana yazmalısınız. Abla denedim. Beğendim diye. Ya da beğenmedim. Ya da şu oldu. Bu oldu. Ya da işte ben şu karakteri yaptım diye. Dönüş sağlarsanız çok sevinirim. Güle güle diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.